Selam Koç Burcu arkadaşlarım, Sevgili Sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili Koçlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Benim Ebedi Oyun arkadaşlarım, İnşallah iyisinizdir ve hep de iyi olursunuz. Sizler için şimdi 2020 yılının 12 aylık süreçte benim sevgili Koç Burcu arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi? her ay çektiğim şeyi şimdi yıllık çekiyorum sevgili arkadaşlarım bir de yıllığa bakmak lazım değil mi 2020 yılında sevgili koç burcu arkadaşımın isteği nedir hayali nedir ben bilemem tabii ki buraya kafama göre yazdım sevgili arkadaşlar unutmayayım diye bakayım sizin buradaki istekleriniz gerçekleşecek mi Sevgili koç burcu arkadaşlarım için usulden tabi kartları karıştırırken sizleri çay balı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili koç burçları linkler zaten videolarımın altında mevcut bulunacaktır. Sevgili koç burcu arkadaşlarım için yazdıklarımdan önce aşktan başlayacağım sevgili arkadaşlarım 2020 yılının genelinde koç burcu arkadaşım diyelim ki aşk istiyor mutlu bir aşk hayal ediyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım? gerçekleşecek mi? Bakalım. Hadi bakalım. Hmm, neden olmasın diyor bakın. Yoğun duygularla Dünya kartı bize aşk hayatınız olsun, iş hayatınız olsun. Ne olursa olsun sevgili arkadaşlarım, doğru yolda olduğunuzu göstermektedir. Dünya kartı doğru yoldasın der. Doğru kişiyi seçtin. Aynen devam etler bakın. Doğru insanların aşk hayatınızda yolunuza çıkacaklarını belirtmektedir. Dünya kartı tabii ki bekar ve yalnız olan veya platonik olan koç burcu arkadaşım için. Belki sevgiliniz var diyebilir koç burcu arkadaşım. Yaşayan Gül ben evliyim benim karşıma kim çıkabilir? Eşiniz çıkacak eşinizle doğru yoldasınız. Sevgili koç burcu arkadaşım. Aşk hayatınız şu an ben evlisi bekarı yok. Aşk hayatınıza bakıyorum. Biraz küçük çaplı benim sevgili koç burcu arkadaşım da eğri oturacağız doğruyu konuşacağız. Sevgili arkadaşlarım ne kadar yolunuza doğru insanlar çıksa da siz de aynı şekliyle bazen yaparız ya bunu hani hazır hissetmeyiz kendimizi evliliğe değil mi sevgili arkadaşlarım sorumluluk almaktan kaçmak demektir. Bir anda değişim yaşayabilirsiniz sevgili koç burcu arkadaşım ne de olsa ateşlerdensiniz o ateş bir yanar bir söner. Sorumluluk almaktan kaçabilirsin Değişebilirsin Aynı şekliyle yolunuza çıkan Aşk hayatınızdaki tanıştığınız kişiler de Sizlere bunu yapabilir Karşılıklı sevgili arkadaşlarım Tamam sorumluluktan kaçma olayı var Burada Daha sonrasında ne yapıyorsunuz Bir şeylerden memnun için Memnun olmadığınız için Memnun olmamak demektir Değiştiriyorsunuz sevgili koç burcu arkadaşım Siz de aynı şekilde karşınızda ki Mevcuttaki sevgiliniz, eşiniz de olabilir. Yolunuza yeni çıkan kişiler de olabilir. Sevgili arkadaşlarım da. sonrasında bunu değiştiriyorsunuz. Bakın sorumluluk almadan kaçma olayını bırakıp paylaşımcı sevgiye yöneleceksiniz. Bu insan benim için doğru insan diyeceksin sevgili koçburçları. Hadi bakalım. Evet huzur, huzur arayışı içine gireceksin. Sevgili arkadaşım belki bir yanın kırık olabilir. Bir yanını eksik hissedebilirsin. Bu insanlarla ne yapacaksın sessizliğe çekileceksin hayal kırıklığı yaşamak istemeyeceksin düşüneceksin düşünceye vereceksin kendini sevgili koç burçlara aşk hayatınızda ardından da ne yapıyorsun kısıtlısın tutuklusun kendini kısıtlı tutuklu hissedeceksin belki de yoluna farklı biri çıktı da ona yönelmek istiyorsun mevcuttaki kişiden kurtulamıyorsun ondan kurtulman lazım değil mi bir yerde de dünya kartımız ne der senin önce bandajdan sıyrılman lazım senin engelin var der sevgili arkadaşım evet burada bakın hem doğru insanı buluyorsun hem de bir yerde de elinizin ayağınızın bağlı olduğunun da göstergesi var değiş diyor değiş o bandajlardan kurtul sevgili koç burcu arkadaşım güzel insan nasıl kurtulacaksın Tabii ki yıkılan kuleyle bu patlatacaksın o iplerden bandajlardan kurtulacaksın Hedef belirleyeceksin. Mutluluğun hedefini belirleyeceksin. Sevdiğiniz veya etkilendiğiniz, hoşlandığınız, doğru bulduğunuz kişiyi araca alacaksın. Bakın burada araba çıktı. Hedefi, yolu çizdiğiniz an tamamdır. Zafere gideceksin diyor. Mutlulukta zafere gideceksin. Önce bandajdan sıyrılman lazım. Tamam, Hadi bakalım gerçek aşkla tanışırsın. İşte o zaman gerçek sana gelecek diyor sevgili koç burcu arkadaşlarım için böyle bir 2020 yılının süreci sizi bekliyor aşk hayatınızda sevgili arkadaşlarım şimdi evlilik isteyen koç burcu arkadaşlarım olur ya pilotoniksiniz yalnızsınız bekarsınız kısmet bekliyorsunuz genç kız be, genç beysiniz koç burcunun değil mi sevgili arkadaşlarım evlilik evlilik hayal eden arkadaşım hmm, birazcık birazcık böyle bir kalp üzüntüleri var benim yoluma şöyle iyi bir kısmet çıkmadı diye etki altında olan sevgili koç burcu arkadaşım var ama bu kısa kısa sürecek bakın burada yenilenme var geçmişin sıkıntıları üzüntüleri size etki altında bırakan veya sizinle evleneceğini vaat edip sözünü yerine getirmemişlerin bakın burada etkisi altındasınız ne yapıyorsunuz o etkiyi bitireceksin kabuk değiştireceksin bitti bitti bu kadar yenileneceksin sevgili koç burcu evlilik hayal eden koç burcu arkadaşım ardından ne yapıyorsun buyur işte tek sevgiyle yetineceksin tek size ebediyete getirecek kişiyi seçerek ebedi doyum geliyor sizler için sevgili koç burçları buyurun gördünüz mü evren size hak ettiğinizi uzattı ve siz onu aldınız evlilik evet var güzel kardeşim belli ki ne yapacaksınız Geçmişte sizi bu hale getirmiş olan talipler, her kimlerse evlenmek isteyen arkadaşlarım için önce onları bitirin. Önce onları bitiriyorsunuz, geçmişi örtüyü çekeceksin. Şurada uzanan kupayı, bunu göreceksin bakın iki tane uzanıyor görüyor musunuz ilahi adaletten. Gözünü açacaksın, göreceksin mutluluğu sevgili koç burcu arkadaşlarım evlilikte de sizi böyle bir süreç bekliyor 2020 yılı içinde şimdi araba isteyen koç burcu arkadaşım hmm, güzel doğuşa doğru gidiyorsun çünkü bekliyorsun bakın burada kurumuş bir şey yok baya bir beklemede olan koç burcu arkadaşım var güzel evrende destekliyor sevgili koç burçları aile desteğiniz de var dost bildikleriniz patronunuz arkadaşlarınız destek demektir kurtuluş demektir İleri vadeli güçlü adım demektir. Size destek var ne kadar güzel. Yani istediğiniz araç öyle ya da böyle bir şekilde elinize geçecek alacaksınız aracınızı. Destekler göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Ayağını yorganına göre uzatırsan çok fazla da dilini uzatmazsan bir şeyler yolunda gidecekler kartımı sevgili arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin sürprizler geliyor. Siz de. Arabanıza atlayıp işte bu şekil gidiş yapacaksanız 2020 yılında sevgili koç burçları araba hayal eden, araba almak isteyen koç burcu arkadaşlarım çok güzel destekleniyorsunuz. Şimdi ev isteyen, ev hayali olan koç burcu arkadaşlarım. Güzel, hmm, birikimler var. Birikim maddi işlerde başarı demektir bakın. Birikim var, sürpriz var. Bir şekilde benim sevgili koç burcu arkadaşımın, sin'e öyle diyelim keseye 3 tane girmiş maddiyat veya aylık bütçesi 2 tanesini kenara atmış bakın sizsiniz bu sevgili koç burçları 2 taneyi kenara bırakmışsınız niçin ev istiyorsun çünkü ev almak istiyorsun ne demişler işten değil dişten artarmış değil mi canlar çok güzel birikim var sevgili koç burcu arkadaşlarım da tabi bütün koç burçlarımı elbette değil arada sevgili arkadaşlarım var çünkü cazibe altında zafere gitmek istiyor artık benim de evim olsun kiradan kurtulayım veya evsizlikten kurtulayım diyor o biçim etkisi altında ya ev istiyor sevgili arkadaşım mücadele ediyor çok mücadele ediyor kredi çekmek istiyor ev almak istiyor acaba ben bunun altından kalkabilir miyim bu beni daha kötü duruma düşürür mü gibi bir mücadele içinde benim sevgili koç burcu arkadaşım. Buyurun bir şeyleri kendinize çekeceksiniz sevgili koç burçları. Tabii ki de bir şeyi bir malı almak kolay değil böyle bir zamanda. Bir ev fiyatı nerede sevgili arkadaşlarım şu anda ben resmi bir fiyat veremem çünkü her yerin fiyatı bir değil. Ev almak kolay değil mal almak kolay değil bu zamanda ama bir şeyleri bakın kendinize çekeceksiniz yardım alabileceğiniz, elinizden tutabilecek kişi ya da kişileri bir şekilde kendinize çekiyorsunuz. Geçmişin bu vaziyeti geride kalacak. Ufuktaki güneşi görüyorsunuz değil mi sevgili Koç burcu arkadaşım? Ev almak isteyen Koç burçları. Hadi bakalım. Sizlerin de ellerinden tutanlar oldu. Bir şekilde sizler de güzel yere doğru, zafer'e doğru gideceksiniz. Ev isteyen sevgili Koç burcu arkadaşlarım tabii bunun için bir miktar gördüğünüz gibi mücadele istiyor. Şimdi iş isteyen, işi olayım. Ne bileyim şöyle sağlam bir iş istiyorum. 2020 yılından diyen arkadaşlarım, sevgili koç burcu arkadaşlarım. Çok güzel. Atağa geçiyorsun. Bir anda iş başvurusu. Çok güzel. Evet. Bir şeyler uzanacak. İş arayan, sağlam iş isteyen sevgili koç burcu arkadaşım. Bakın sizlere bir şeyler uzanacak gel diyecekler gel burada çalış gel bu fırsat kaçmaz elinizden tutacaklar fırsatlar yolunuza çıkacak Bu fırsatları da kaçırmak istemeyeceksin sevgili arkadaşım bunu da bozmayalım canlılık geliyor iş hayatınızda sevgili arkadaşlarım şimdi iş hayatının üstüne yanı sıra da borca bakalım borç içinde olan sevgili koç burcu arkadaşlarım tabi vadesi uzun uzun bir vadeye sahipseniz bu tabi bir yıl içerisinde ödenecek bir borç değildir ama tabi ki mucizeler bitmez değil mi sevgili koç burcu arkadaşlarım borcu olan koç burcu arkadaşlarım 2020 yılı sürecinde borçlarından kurtulacaklar mı bir de ona bakalım şanslı yere doğru gideceksiniz yalnız bazı şeyleri diyor askıya alman lazım aşırı harcamaları askıya alman lazım ondan sonra gelecek sana başarı değişim güzellik bereket ondan sonra gelecek para işlerinde başarı demektir sevgili arkadaşlarım tamam hadi bakalım sizde de borçların azalması en azından tamamen tamamı bitmese de bir kurtuluşu var bakın değişim geliyor bolluk bereket gelecek borç içinde sıkıntı içinde olan koç burcu arkadaşlarıma çok güzel geldi çok güzel geldi sevgili arkadaşlarım daha fazla bozmayalım bu kadar yeterli. Şimdi sevgili koç burcu arkadaşlarımın 2020 yılın içerisinde komşunuz olabilir. Patronla kırgın olabilirsiniz. Şefinizle, müdürünüz, arkadaşınız, sevgiliniz hiç fark etmiyor. Kimlerle küslüğünüz varsa, küs olduğunuz kişilerle barış var mı? Bir de buna bakacağım. Böyle bir şey de aklıma geldi sevgili arkadaşlarım. Küslerde barış var mı? Bakalım mı? Hadi bakalım. Hmm. Sabrediyorlar benim sevgili koç burcu arkadaşımda küs olduğunuz karşı taraf eksiniz olabilir kardeşiniz dostunuz arkadaşınız komşunuz her kimlerse hayatınızda bakın sizde karşı tarafta hem karşı taraf diyor ben mahrum kaldım koçtan koç kardeşimde aynı şeyi düşünüyor karşı taraf için sabrediyorsunuz bakın her iki tarafta sabrediyor. Gördünüz mü birileri ağlıyor ben neden koçla kırgınım niçin koçla görüşemiyorum diye belki de koç kardeşim de aynı şekliyle karşı tarafta küs olduğu kişi eks olabilir eski eş eski sevgiliniz de olabilir kim olursa olsun sevgili arkadaşlarım burada birileri ağlıyor kimmiş bakayım bu bakalım. Hmm, evet. Karşı taraf hem karşı taraf hem siz sevgili arkadaşlarım ama daha çok %75 karşı taraf ağlayan sizler için çünkü bu beklemede olan her şey bitmiş olamaz ben koçu kaybetmiş olamam olabilir miyim acaba yok canım der bu kartımız yok canım her şey bitmedi der evet bunu söyleyen de karşınızdaki küs olduğunuz kişiler yani şu ağlayan %75 küs olduğunuz karşı taraf sevgili koç burcu arkadaşım risk alacak 2020 yılında risk derken hani küssünüz baya bir kavgalısınız baya bir küssünüz artık öyle bir hale gelmiş ki birbirinizin yüzüne bakmayacak bir hale almışsınız örneğin bu insan utanmayı sıkılmayı hani derler ya bizde hangi yüzde karşıma çıktım örnek örnek veriyorum evet bir şekilde risk alıp Karşınıza çıkacak çünkü üzülüyor ben koçu neden kaybettim buyurun her şey bitmiş olamaz diyor sizde bakın burada bir karar aşamasındasınız sevgili koç burcu arkadaşım bütün koç burçlarımı tabii ki de değil ama inanıyorum ki yüzde siz de aynı şekliyle karşı tarafla barışmak isteyen koç burcu arkadaşlarım var belli ki daha çok sizin karşınızdaki küs olanlar sizlere adım atacak sevgili arkadaşlarım görüyorsunuz burada ağlar Vaziyetler. hadi bakalım güzel bu da güzel değil mi karşınızda kişiler koşsun sizler için yüreğindeki işi yap diyor sevgili arkadaşım sizler için 2020 yılında genel olarak ne diyormuş evrenden melekler yüreğindeki işi aşk hayatı da olsa iş hayatı da olsa ne olursa olsun yüreğinden geçeni yap güzel kardeşim tamam hadi bakalım sizlere mesaj bu yüreğindeki işi yap Bereketi gelecek kalbinden yüreğinden ne geçiyorsa bunu yapıyorsun bitti sevgili Koç burçları benim oyun arkadaşlarım güzel insan onlar onlar bambaşka evet sevgili Koç burcu arkadaşlarım ilk kez şöyle bir yıllık yapayım dedim gördüğünüz gibi masayı doldurdum yani 2020 yılında o 12 aylık süreçte benim sevgili Koç burcu arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi tarot açılımını Tamamladım sevgili arkadaşlarım. Kapanmadan öncesinde sizleri çayfala aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Oranında inşallah bundan sonrasında 2020 yılında aşk hayatındaki istekler gerçekleşecek mi Çaylarla karşınızda olacağım sevgili arkadaşlarım. Çayfala aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili güzel kalpli Koç Burcu arkadaşlarımı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.